Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugünkü konumuz ZIG14. ZIGANA Tilsaç'ın. Ee, az önce atışlarını yaptık. atış erken yaptık bugün biraz. Burası müsait olmadığı için. Ee, sökümüne geçeceğiz. Bakalım ne var ne yok. Nasıldır. Bir edelim, görelim. Alt kapak Arkadaşlar silahımız komple çelik Horus e, şarjör emniyeti ve normal emniyetli, çift emniyetli Hicamilini e, çıkaralım Hicamili e, Hicaya Namlu Az önce atış yaptığımız için Namlu biraz kirli olabilir temizleyeceğiz şimdi. Gayet güzel. namlu bu sökümü dağıtma ve toplama çok kolay. Yani ufa açık bir çocuk bile yapabilir. Tavsiye ederim. Gayet güzel bir silah. Ben memnun kaldım atışından. Ve söküp takmasından. Çok güzel. Tahtır, tahtır. Tahtır. Söyledim, Arkadaşlar biz de silahı ilk defa gördüğümüz için Ece minimiz olabilir Kusura bakmayın Bu bir kötü huyu şarjları takmadan emniyete almıyor. Gayet güzel silah. Ben atışından, söküp takmasından memnun kaldım. Benim gibi acemi bir adam bile böyle söküp takabiliyorsa normalde kullanılırken söküp takabilir Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoların devamının gelmesi için. Buradan da de teşekkür ederim. Aynı zamanda silahın sahibidir. Kendisi de çok memnun kullanımından. Ve söküp takmasıdır, atışıdır. Her şeyinden çok memnun. Bize de, biz de rica ettik. Sağolsun bize de verdi. Gösterdi. Atışını yapmamızı sağladı. Ona da çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Allah iyi günlerde kullandırsın. Kötü emirlerde kullanmayı nasip etmesin. Arkadaşlar bu silahlar oyuncak silah değil. Onu da söyleyeyim öncelikle. Bunu mesken yerlerinde veyahut da herhangi böyle kalabalık alanlarda bunlara katlayan mermiyle veyahut da mühimmatla bir şeylerle gezmeyin. Biz şu anda atış poligonundayız. Atış poligonunda olduğumuz için bu şekilde rahat hareketler ediyoruz. Bizim videolarımızın hepsi atış poligonlarında olur. Harici bir yere gitmiyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. İzlediyseniz teşekkür ederim.